Müze görevlileri en iyi bildikleri işi yapıyorlar ve binlerce yıllık bu antik Mısır tabutunu orijinaline en yakın haliyle sergilenmesi için hazırlıyorlar. Bu çok detaylı bir çalışma gerektiriyor. Burada boyası hafifçe çatlamış bir parça görüyoruz. Bu parçanın yapıştırılması lazım ve bunun için özel bir yapıştırıcı kullanılacak. Ama önce yapıştırıcının çatlağın içine kadar nüfuz etmesi için onarılacak kısma alkol bazlı özel bir solüsyon sürülüyor. Fırçanın ucunu incelttikten sonra küçük bir parça yapıştırıcıyı sadece hasarlı noktaya dokundurmak gerekiyor. El becerisi burada çok önemli. Başka bir yere değmemesi lazım. Çünkü kuru ahşap yapıştırıcıyı anında emecek. İşte oldu. Son olarak tamir edilen yerin üzerine ince Japon kağıdı koyarak hafifçe bastırmak gerekiyor. Bu işlemin sonucunda boyası kalkmış olan kısım tarihe karışacak.